Hayırlı dersler. Bu hafta e, Word programının Microsoft Office diye de ifade edilen Word programını ana hatlarıyla tanıtmaya çalışacağız. Çünkü tezlerimizi, ödevlerimizi, seminerlerimizi, diğer bilimsel çalışmalarımızı bu programla yazıyoruz. Bu programın bilimsel çalışmalarda özellikle şekli, ayar ve hususlarda eğer bilirsek işimizi kolaylaştıran, yani bunu bilmediğimiz zaman uzun zaman harcayarak yapabileceğimiz işleri kısa sürede yapma imkanı verdiği için bu programı e, yüksek lisans doktora öğrencilerinin diğer akademik akademik çalışma yapanların bilmesinde büyük fayda var. E, benim önceden bu Word'la ilgili notlarım var. Bunları, Bunlara bakarak işimize yarayanlar üzerinde biraz daha fazla durarak anlatmaya çalışıyorum. Diye. Muhammed nasıl bir yol takip edelim? Hocam, siz bilirsiniz hocam. Baştan böyle genel şeylerden... İşte şöyle Başlayayım. şimdi ben kafadan gitsek hani karışır. Bir de tek ters şey kullanmak için. Bence şu benim önceki miyotlarıma bakalım. Biraz fazla lazım olalım. Mesela A'dan Z'ye sıralamak kolay. Burada özellikle bizim nerede işimize yarar? Kaynakçada. Diyelim ki bunlara hani birer farklı eser olsun. Bunları seçiyoruz. Sonra bakın şu üstte. Rahat görünüyor değil mi Ahmet? Rahat evet, görünüyor. Canım. Bunu tıkladığımız zaman sonra işte paragraf diyor. Burada artan azalan artan dediği A'dan Z'ye tersini seçersek bu sefer Z'den A'ya ama biz Z'den A'ya kullanmıyoruz. Tamam dediğimiz zaman bunu ne yapıyor? Yapıyor. Bu nerede işimize yarar? Bizim kaynakçada ama biz tabii tavsiyemize uyulursa eğer dipnotlarımızı Zotero veya buna benzer programlarla eklersek bu programlar Zotero'ya anlattık. Otomatik olarak ne yapıyorlar? Kaynakçayı da oluşturuyor. Dolayısıyla bu özelliği eklememize gerek yok. Şimdi geldik açıklama eklemek. Yani bu nerede işimize yarar? Okuduğumuz bir metne, yani bu diyelim ki bir öğrencilere ödev verdik veya da danışmanlık yapıyoruz. Veya bir arkadaşımız bir makalesini, tezini gönderdi, musun dedi. Biliyorsunuz biz bir çıktı üzerinde not alırken genelde ne yaparız? Sayfanın kenar boş yerler notumuzu yazarız. Word programı da aynı bu işi isteyenler için açıklama özelliğini kullanarak buraya Word'un üzerine yazmaya hakkı veriyor. Bu kullanılabilir. Ben biraz kullandım. Tabi tercih meselesi. Ben sayfa kenarına yazmak varsa notlarımı yani o ilgili yerin altına ama farklı bir vurgurengi kullanarak yazıyorum. Buna bakalım. Kısaca söyleyeyim. Nasıl açıklamı ekleyeceğiz? Bakın bu da söylemişiz zaten. Şimdi bizim bu buradaki resimler, anlatımlar Office 2010'a göre. Şimdi piyasada Ofis 2007 var, bu çok eski, onu hiç kesinlikle kullanmanızı tavsiye etmiyorum. 10 ve üstü fazla aralarında fark yok. Yani şu anda ben anlattığım 2016-2019 iler versiyonlar var. Ben onları kullanmadım, biraz daha hani bilgisayarı da yavaşlatır diye. Ama onlarla bunun arasında çok fazla fark yok. Buradaki bilgiler büyük oranda ona uyuyor. Açıklama ekleyeceğimiz yeri seçiyoruz. Bakın burada gözden geçirir tıklayacağız. Sonra yeni açıklama. Bakın şuradan gözden geçir. Burada bakın yeni açıklama var. İşte bu silmek istersek silme, öncesine sonrasına gitme gibi özellikler var. Yeni açıklamaya tıkladığım zaman bak buraya otomatik açıklama diyor. Kendisi rakam veriyor. Artık buraya açıklamamızı yazmamız lazım. Bu anlaşıldı mı Ahmet? Evet hocam. Şimdi bunun üzerinde Açıklamayı düzenleyip tıklayıp bunu düzenleyebiliriz. Sili tıkla, tıklayarak bunu silebiliriz. Yani tabii açıklamayı sil dediğim zaman tabii seçildiği yer silinmiyor. Açıklama silinmiyor. Yani bunun için yapabilirsin. Diyelim ki hocanın notlar düştü. Sen o notları gereği yerine getirdikçe onu silebilirsin. Evet. Açıklama ekle bu şekilde. Dipnot eklemeyi mutlaka biliriz. Ne yapacağız? Girişte e, burada başvurular var. Buradan dipnot ekle var. Bunun kısa yolu alt C, ile F. Bir de alt G, F var. Şimdi ben bir deneyeyim çünkü oluyordu. Evet. Alt gr F F'de bu işi görüyor burada yazmasa da. Yani buradaki kısa yol ne demiş? Alt C, F ama alt gr R'e F'ye basarsanız bu dipnot ekliyor veyahut isterseniz burayı tıklarsınız. Ne yapar? Aşağıya dipnotu ekler. Şimdi bu dipnotla ilgili ayarları söyleyeyim. Bakın şu anda Ahmet görüyorsun. Dipnot çizgisi burada. Onu biraz büyütelim. Daha rahat için. Bakın dipnotta bazen böyle ister istemez bir açıklık olabiliyor. Gördün mü yani? Dipnot çizgisiyle dipnot rakamı arasında çok aşırı bir açıklık var. Bunu düzeltmek için ne yapmamız lazım? Bunu şöyle Ahmet görüyor musun? Bak altta taslak yazıyor. Evet hocam. Bunu tıklıyorsun. Sonra bir yolu şu dipnot rakamını çift tıklıyorsun. veya da, onu kapatalım. Ee, şurada notları göster var, bunu tıklıyorsun. Hatta bu notları gösterip sayfa görünümünden de yapabiliriz sanıyorum. Bakalım. Evet, yok. İlla tasla geçmen lazım. Biz şu anda burada sayfa üzerinde çalışıyoruz genellikle. Bunu tercih ediyoruz. Tam okumadıkken bir Word okurken bunu tıklayarak yerine gelmiş Özellikle de söyleyeyim, buna e, geçebiliriz. Kapat tıklarsan kapatırsın Bu web düzeni yani internet sayfası düzeninde sayfayı gösteriyor ve kullanmıyoruz. Bu ana hat görünümü diyor. Bu şekilde bir görünüm var. Bunu da kullanmıyoruz. Şimdi ben de e, eski bir şamleden dolayı yönetim ile Arapça ayarlandığı için bunlar bu sağda gözüküyor. Siz eğer bu ayarı yapmamışsanız bu. Solda gözükür. Taslak görünümde de bu ayar burada yapılıyor. Şimdi bakın ne yapacağız taslak görünümde? Az önce dipnotu sildimden herhalde. Önce normal yere geleyim. Dipnotu ekleme demiştik. Evet. Burada dipnotumuz varmış. Taslak görünmeye geçtim. Onu çift tıkladım veyahut da sayf başvurulardan notlar tıkladım. Şimdi bakın burada Şunu biraz yukarıya kaydırayım. Burada düzelmiş gözüktü Hadi bakalım. burada bak büyük açıklık var. Burayı tıklayarak böyle basarak bu açıklığı kapatmamız gerekiyor. Şu dipnot çizgisini tam başa almak istiyorsak tıkladım. Bu backspace tuşu var. Delin altında bende. Ona basarak buna yani buradan bu boşluk tuşunu kullanarak bu çizgiyi ayarlayabiliriz. Biz tabii genelde en başta yapıyoruz. Buradaki seçenekleri tıklayıp aradaki boşluğu Delete ile silmemiz gerekiyor. Bu e, bende mesela oluyor. Artık neden oluyor bilemiyorum. E, demek ki bir şekilde bu ayar bozuluyor. Bunu ara, ara düzeltmek lazım. Şimdi bak bunu düzelttim. Normal sayfa görünümüne geçeyim. Bakın dipnot çizgisiyle dipnot rakam arasındaki e, şey mesafe azaldı. Ama gördüğünüz gibi. Dipnot eklerken arkadaşlar bir de bazen dipnot e, ekleme dedik. Şurada dipnotlar var bakın dipnotlar yazısı. Bunu tıkladık. Burada dipnotlarla ilgili ayarlar yapıyoruz. <gülüyor> Bu ayarlara bakalım neler var. Evet. Şimdi bir dipnotlar seçili. Bu normal seçili oluyor. Eğer son notları seçersek bu bazı çok nadiren kitaplarda oluyor. Dipnotları belgenin en sonuna atıyor. En sonda başlıyor. Bu çok nadiren kitaplarda oluyor. Sayfa altında diyor, metnin altında bir sayfa altını seçiyoruz. Sayı biçimi böyle olsun dersek bu var. Burada Arapça veya AB seslikmiş. Tabii şu anda Türkiye'de 1-2-3 kullanmıyor. Numaralandırma, bakın bu da önemli. Sürekli dersek, bir belge içerisinde bu otomatik birden başlıyor, müteselsin veriyor bu rakamları. Eğer her bölümü yeniden başlat dersek, her bölümde birden başlatır. Her sayfada yeniden başlat dersek, her sayfada otomatik yeniden başlatır. Eğer dipnot rakamı yerine simdi eklersek, ki bu daha çok çalışma adında biliyorsunuz, böyle makalede vesaire, ne yapılır? Ee, bir yıldız konu dipnotta onun yazarı vesaire bildirilir. İşte simge eklemek istiyorsak özel işareti ya klavyeden buraya basıyoruz veya da şu simgeler tıklayıp buradan bir simgeyi seçiyoruz. Sonra ekle dersek bakın bunu ekliyor. Bir pratik yol bir dipnot rakamını veya simgesini çift tıkladığımız zaman metinde onun yerine gider. Metinden tıkladığımız zaman dipnottaki yerine gider. Bunu böyle bir şekilde arka yukarı gidersin. Evet Ahmet bu onunla ilgili sorun var mı? Yok hocam. Yani tip genellikle. Şimdi şunu sorayım sana. Her bölümde bölüm ayarını nasıl yapacaksın? Dedik ya burada her bölümde başlatılır. Burada hocam tüm belgeleri kullanıyor. Evet, şimdi sana. söylüyorum bakın. Bir Word belgesi içerisinde. Şimdi bana önemli konu akma gelirse şimdi söylüyorum. Ama bu da önemli. Bir Word belgesi içerisinde. farklı yani bölümler, kısımlar yapmak istiyorsak işte orada bölüm eklememiz lazım. Bölüm ekleme burada fayda ne olur? Örneğin diyelim ki tezlerde belli bir yere kadar eee tezin ciddem şahını göz önüne getirelim. Belli bir yere kadar sayfa numarası yazılmıyor kapağında. Belli bir yere kadar Roma rakamıyla sayfa numarası yazılıyor. Belli bir yerden sonra da normal rakamla yazılıyor. İşte bu tür, yani bir tek Word belgesi içerisinde bu tür farklı uygulamalar yapmak istiyorsak önce o belgeyi ne yapacağız? Her farklı uygulama yapacağımız yeri yeri bir ayırmamız lazım. İşte bu ayırmanın adına bölüm deniyor. Bu nasıl yapacağız? Ayıracağımız yerin sonunu tıklıyoruz. Sonra sayfa düzenine geliyoruz. Burada kesmeler var. Kesmelerden sonraki sayfaya tıklıyoruz. Bu anlaşıldı mı? Şimdi şu sayfalar arası normalde Word'da ne yapılır? Ee, böyle gözükür. Bunu kapatmak isterseniz çift tıklarsınız üzerine. Açmak isterseniz çift tıklarsınız. Şimdi buraya geldik. Şimdi ben bu ayırmanın oldu mu olmadım veya altta bir Word belgesinde farklı bölüm var mı yok mu görmek istiyorsam taslağa tıklayacağım şu alttan. Tıkladım taslağa. Şu anda olmamış gözüküyor. Yeniden deneyeyim. Evet. Az önce olmadım acaba. Bir de bakalım. Sayfa düzeni, kesmeler. Sonraki sayfa dedik. Taslak bölümüne geçelim. Evet, burada. Ahmet burada. Ha, şu. Gördün mü Ahmet? Çizgi var burada. Olsun. Evet. Aslında yanlış hatırlamıyorsam o çizgi değil de bölüm oluyordu Ahmet. Niye olmadığını şu anda yani buradan sayfa düzeni kesmeler sonraki sayfa diyorduk. Bu şekilde yaptığımız zaman bu oluyor ama artık şu anda Oldu mu olmadı mı? Şuradan görüyor. Ha, şimdi oldu. Gördün mü Ahmet? Bak bölüm sonu diyor. Ay. Bak şu anda üç tane. Demek ki az önce bir tıkanlık oldu. Word göstermedi. Şimdi bunu olduğu zaman bu da önemli bir şey. Şimdi gelelim. Mesela bak burada normal rakamla dipnot verilmiş ya Ahmet. Örneğin biz buraya kadar Roma rakamıyla vermek isteyelim. Ne yapacağız? Artık burayı ayırdığımız için biz buraya istersek farklı bir dipnot rakamı seçebiliriz. Bunu nasıl yapacağız? Ekleye geldik. Ee, sayfa numarası şey şimdi bu, altta olanlara alt bilgi, üstte olanlara üst bilgi denir. Alt bilgi diyelim. Dakika, ekle. Sayfa numarası biçimlendir. Bak bir daha gösteriyorum. Ekleye geldik. Sayfa numarası. Sayfa numarası biçimlendiriyor. Burada şimdi bak burada sayı biçim 1-2-3 geçiyor. Ben buna Roma rakamı seçeyim. Tamam dedim. Bak şimdi ne oldu? Roma rakamına döndü mü bunlar? Döndü. Evet. Şimdi gelelim bizim e, eklediğimiz yer neresiydi? Şurası. Alıntı şeyine gelelim. Tamam. Şimdi buradan itibaren ben örneğin şey yapmak isteyeyim. Ee, normal rakama dönmek isteyeyim. Ekle dedim. Sayfa numarası dedim. Biçimlendir dedim. Bak, önceki bölümden devam et var. Başlangıç var. Eğer önceki bölümden devam etmesini istiyorsan bunu tıklayacağım. Bak bu bölüm ayırdığım için geldi. Şimdi başlangıç bu diyorum. Buradan biri seçtim. Tamam dedim. Bak, bu o... olmadı mı bakalım. Oldu. Gördün mü Ahmet? Bak bu birden başladı. Bunun üstündeki Roma rakamıydı. Eğer biz bu sayfayı bölümlere ayırmasaydık bu ayarı yapamazdık. Bu biraz anlaşılabilirdim acaba? Evet hocam. Tamam. Şimdi demek ki bizim bu tezler nerede işimize yarar? En çok aklıma gelen şu anda. Yani tezin belli bir kısmına Roma rakamı veriyoruz baştan. Sayfadan sonra Roma rakama geçiriyoruz. İşte bunu yapabilmemiz için önce farklı rakam vereceğimiz yeri, sayfa düzeni kesmelerden sonraki sayfa diyerek oraya ayırmamız gerekir. Evet. Ben tabii kendi belgemi düzelteyim ki ahmet bozulmasın. Tamam. Evet, aynı işaretini yazmak diyor. Şimdi bunu, şimdi ayin işareti biliyorsunuz, ee, Arapçada da harfi var, bir de hemze harfi var, değil mi? E, dolayısıyla şu belerken bu ayin işareti yapmak lazım. Bu ayin işaretinin e, yani bunun burada uzun yolları var ama ben size en kısa yolunu söyleyeyim. Şudur. Alt 0145'e basacağız. Ama şu an şeyin açıksa bunu dene. Örneğin diyelim ki meşru. Sonra aynı ya bununla. Amet. Bunu aynı şata koymak için alta basıyoruz. 0145'e bastığımız zaman gördüğünüz gibi aynı şata yazılıyor. Bunun kısa yolu budur. Buna birçok kişi Mesela meşru kelimesini hemze işareti koyuyor. Aslında yani buna dikkat etmek lazım. Bu hemzenin kısa yolu onu da söyleyeyim size. Evet. Hemzenin kısa yolu 146. Birisi 145, birisi 146. Bunu Ahmet bir yer not al, her zaman işine yarar. Mesela hemze nedir? Diyelim ki Hemzeyle biten bir şey söyle Ahmet bana. Mesela me'ahaz de eliftir, hemzedir yani. Mesela me'ahaz yazmak evet. istiyorsun. O zaman bunu 0146. Yani dikkat edersek, şöyle biraz büyüteyim bunu. Ee, Hemze'nin ayının işareti biraz, onu da şuraya yazayım. 0145, bak. Ayın, ayının kafasına benziyor, orada bunu ayırabilirsin. Şöyle büyüteyim, daha rahat görün. Bakın. Hem Z ise ters tarafta. Buna bilimsel çalışmalarda buna dikkat etmek lazım. Hocam e, artı nasıl yapılıyordu? Onu ben şey yapamadım. Alt. Şimdi alta basılıyken 0 145'e basıyorsun. Alta basım tutuyorsun. Değil mi? Alt basımı 0 100'e. Alta evet, 0 145'e bas şimdi. 0 145. Oldu mu? Bende olmadı hocam. Bak alt 0 145. Sen de rakamlar yanda mı üstte mi? Nasıl hocam? Sen de e, klavyende rakamlar yan tarafta mı üst taraftan mı dizili? Ya üstte hocam ben ikisi. E, oradan mı oluyor acaba? Bir daha dene bakalım. Yani ben de yanda hiçbir sorun olmuyor. oluyor? Sıfıra basamaz. Sıfır yüz kırk beş. İspanyolcem alt sıfır yüz kırk beş. Ben de olmadı neden hocam? Ben de Allah Allah. Olmadıysa sen o zaman simgelerden bulman lazım. Onu da göstereyim madem. Şimdi tüm simgeler var. Nerede? Bak şimdi bu giriş tıklıyken Word'da. Burada. E, yok ekleye gel. Ekleyi tıkla. Burada bakın simge var. Simgelerden. Şurada en son kullandığımız simgeler gösteriliyor. Bir yandan da bu. Yani sık kullanılanlar gibi bir şey. Tamam mı şurası? Az önce ben bunu ekledim buraya gelmiş gördün mü? Evet. Tüm simgeler diyeceksin, işte buradan onu bulman lazım. Bakalım burada yerini yazmışsan bakalım. Tüm simgelerden, yazı tipinden normal metni seçin diyor. Buradan normal metni seçecekmişiz. Çünkü çok uzun önce yapmıştım, evet seçtik. Alt kısımdan, ahmet buradaymış ya, i̇şte buradan bulacaksın. Tamam mı, bak buradan. Artık bakıp bulmak lazım. Şu olabilir yani. Gördün mü Ahmet bak? Şu. Bir ekleyeyim, anlayalım. Evet, O değil. O yukarı eklemedi. İşte buradan bulacaksın Ahmet, tamam mı? Artık burada kaçıncı sırada bilemiyorum. Ben buldum abi. hocam. Tamam mı? Evet. Bir de kısayol tuş tuşu atlayı kullanabilirsin. Kısa yol tuş atayabilir misin buna? Evet. evet. Kısa yol tuşunu atlamak diyor. Bir de kendin kısa yol tuşu atayabiliyor musun? Yani ayarlayabiliyor musun? Amit? Ben altı yapıyorum. Şöyle alt bir ona uğraşmayalım. Tamam mı? Evet. Bak ben. şurada kısa yol tuşu ata şey var. Yani burada. Çünkü biz dersi iktisatlı baktığı kullanmamız lazım. Şimdi bak şurada bak Ahmet bir şey tıklıyorum ama bak burada bunun kısa yol kodu burada var. Gördün mü Ahmet? Evet. Burada sen farklı bir şey atmak istiyorsan onu tıklayacaksın. İşte buradan yeni kısayol tuşuna basacaksın klavyede ne yapmak istiyorsan. Böyle yapmak zor şu anda. Ona bence girmemize gerek yok. Tamam mı? Şimdi buna da geçiyorum. Bende 032'ymiş hocam ben baktım karakter kodu diyor. Öyle mi? Evet. Bir onu tıkla bakalım oluyor mu? Tamam. Yani ben özel ayar yapmadım ya arkadaş söyledi tuttu artık senden değiştirilmiş mi onu bilemiyorum.